Herkese merhaba. Dijital Kültürel Miras ekibi ekip olarak çalışmalarımızdan bahsedeceğimiz Bir Soru Bir Cevap serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dijital Veri Arşivi Yöneticisi olarak görev yapan ve Dijital Kültürel Miras Ağı koordinatörü Nurdan Atalan Çeyrezmez ile bugün birlikteyiz. Merhabalar Deniz Hanım, teşekkür ediyorum. Ben Nurdan Atalan Çeyrezmez, arkeoloğum. Ee, öğrencilik yıllarımda başlayan e, arkeolojide dijital tekniklerin kullanılması, veri toplama, işleme ve görselleştirme ile ilgili işleri e, Karkinos projesinde görev aldığım zamanlarda öğrendim. Aslında uzun yıllardır e, dijital kültürel miras ve dijital arkeolojik konularında görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belgi Yönetimi Bölümünde doktora öğrencisiyim ve doktora tezimi bitirmeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Güzeldi. Dijital Kültürel Miras Ağı tam olarak nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Dijital Kültürel Miras Ağı aslında e, Dijital Kültürel Miras alanında çalışan uzman, araştırmacı ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuş sivil bir oluşumdur. Bu ağda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler doğrultusunda arkeoloji, sanat tarihi, kütüphane, müze e, ve benzeri alanlarda artarak devam eden teknoloji uygulamaları, Özellikle dijital veri üretimi, organizasyonun yönetimi, görselleştirilmesi ve paylaşımı konularında Türkçe içerik üretilmesi ve bu alandaki konuların tartışılmasını hedefliyoruz. Burada uzun yıllar yaptığımız dijital kültürel miras ile ilgili çalışmalarda yaşadığımız zorluklar ve deneyimlerden yola çıkarak böyle bir ağın oluşturulmasını faydalı gördük. Ağda çalışmalar gönüllü olarak yürütülmektedir. Herhangi bir kar amacı bulunmamaktadır. Bir koordinasyon kurulu var aslında ve buna bağlı olarak çalışma gruplarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu gruplar şu an dört adet. Bunların kendi uzmanlıkları doğrultusunda birbirleri içerisinde ve diğer kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmalarını istiyoruz. İlk çalışma grubumuz işbirliği çalışma grubu. Konu ile ilgili kurum, kuruluş, öğrenci ve üniversitelerle işbirliği yapılabilmesi için çalışan bir grup. İkinci grubumuz eğitim. Bu alanda eğitim içeriği oluşturmak, bugün yaptığımız video gibi video serileri oluşturmak ve konuya ilgi duyan kişilerin bilgi alabileceği materyalleri bir araya getirmek istiyoruz. Üçüncü grubumuz iletişim. Burada web sitemiz ve Wikipedia sayfalarımız aracılığıyla ee, yayınlarımızı, eğitimlerimizi, duyurularımızı yapabilmek. Aynı zamanda sosyal medya kanallarından sizlere ulaşmak istiyoruz. Üçüncü grubumuz bilgisayar destekli arkeoloji çalışma grubumuz. Ee, uluslararası alanda Computer Applications of Archeology e, dediğimiz, arkeolojide bilgisayar uygulamalarıyla ilgili olarak çalışan arkeologların başta olduğu grubumuz. E, konularda veri üretimi ve bunların paylaşılmasını hedefliyoruz. Peki bu fikir hangi ihtiyaca yönelik ortaya çıktı? Aslında dijital kültürel miras ağı e, fikri ülkemizde son yıllarda arkeoloji, kütüphane, müze ve benzeri alanlarda artan dijitalleştirme ve dijital ortamda üretilen verilerin artması sonucunda e, ihtiyaçlarından ortaya çıktı çünkü e, Türkçe Doğru, sağlıklı, güvenilir bir kaynak bulmak, özellikle öğrenciler için, bu alanda çalışan uzmanlar için e, bazen çok zor olabiliyor. E, ve bu süreçte eğer e, uluslararası alanda e, üretilen kaynakların çevirileri olsun ya da yeniden ülkemiz için e, rehberler üretilmesi, Türkçe kaynak oluşturulması gibi konular olsun, bu alanda çalışan insanların bir araya gelerek, uzmanların, öğrencilerin, akademisyenlerin bir araya gelerek çalışabilmesine yönelik bir fikirden yola çıktı aslında. Ve amaç bu ağ ile birlikte öncelikle uzmanları bir araya getirip sonrasında da bu kaynakları var olan Türkçe kaynakları görebileceğimiz ortak bir platform oluşturabilmek. Teşekkürler.